Herkese selamun aleyküm. Bu video düşündüğümden daha zor olacak herhalde çekmesi çünkü. Sessiz ortam bulmak zor, güzel ortam bulmak zor. En son arabanın içinde çekeceğim sizlere. Süsüm yok. Sizlere bugün YKS önerilerinde... Konuşabilsem... Sizlere bugün YKS önerilerinde bulunacağım. Toplamda 12 tane sorumuz var ve ben de elimden geldiğince güzel cevaplar vereceğim. Ee, o zaman hadi başlayalım. İlk sorumuz. TET sosyal ve fenle zaman başlanmalı. Sosyale her hafta birer saat koyun branş başı. Tarih için bir saat, coğrafya için bir saat eklersiniz. Bunları her hafta ikişer test çözersiniz üstüne. Her bir ayın sonunda da bunlardan işleriniz yere kadar olan başka bir kitaptan veya başka bir testten o işleriniz bölme kadar olanlardan her birinden birer test çözersiniz. Maksat çek yaparsınız, bir çek kontrol yaparsınız, hatırlamış olursunuz. Onun dışında fen. FEN'de şöyle bir şey öneririm size. Günlük işte dediğim gibi her gün bir ders koyun. FEN kısmında biyoloji, kimya, fizik ayrı ayrı koyun dersler. Çalışma programınızı yapın. Bunlara günlük 2 saat ayırsanız kafidir. Ya bir günde boş bırakabilirsiniz. Mesela bir gün biyoloji, boşluk, kimya, boşluk, fizik de yapabilirsiniz. Ama bu da benden size olsun. Matematik ve Türkçeyi bu yaz boyunca hiç çıkartmayın. Her gün günlük en az 30 veya 20 paragraf çözerek başlayabilirsiniz. İkinci sorumuza geçelim. Müzikle ders çalışabilir miyiz? demiş ben şahsen müzikle nasıl çalışıyordum AYT'de matematik mesela soru çözürken Konuyu falan çok hakim verdim. Tekrarlarımı yapmışım. Son tekrarlarımı yapmışım. Gayet konuya hakimim. Arada müzik açıp dinliyordum ama yani müziksiz de yapılabilir. Müzik dinleyecekseniz de melodi dinleyin. Hani şu Mozart falan oluyor ya onlardan dinleyin hani. Çünkü diğer şekilde müziğe takılıyorsunuz. Müzik aklınıza kalıyor. Mesela ben soru çözeyim. Bir yandan sonra müziğin şarkısını söylemeye falan başlıyorum Öyle sıkıntı olabilir o yüzden. Klasik müzik dinleyerek şey yapın. Ders çalışın. Eğer illa çalışacağım diyorsanız müzikle. Üçüncü olarak kaynak önerileri istemişsiniz de bunu tatilden sonra yapacağım. Eve geçince ya çünkü kitaplarım falan evde. Bir tekrardan kontrol edip Hangisi güzel hangisi değil. Onları size söylerim. Bunun için ayrı bir video gelecek yani. Ölmesek. 11. sınıf konuları ya sonuna kadar biter mi demiş bir arkadaşımız. Lan bir git. Yani 11. sınıf konularının eğer ki sahi sahipsem tekrar amaçlı yaparsan bitirebilirsin konular. Çok ağır. Arkon konular, basit konular değil, 11. sınıf konuları. Hani AYT'nin ön ayağı oluyor, 11. sınıf konuları. Yani eğer ki konulara hakimsen tekrar amaçlı YouTube'dan videolar izleyebilirsin, bitirebilirsin yani. Beşinci soru olarak da, TET için hangi dersi önce bitirmeli izlemiş bir arkadaşımız. Bu sinek beni öldürecek herhalde. Lan bir git. Ölmedi. Yani bu soruyu... Lan nasıl bir video oldu bu? TET için, hani matematik her türlü bitirirsin. Konuları bitirirsen ama matematik bitmez. STM matematik bitmez. Sürekli deneme çözmen gerekiyor. Sürekli soru çözmen gerekiyor. Yani soru tarzı bitmiyor matematik bildiğiniz üzere. Diğer derslerde de mesela Türkçeyi bitirir misin? yazın. Şeylere tekrar bir daha başa dönüp tekrar edersin. Hani aklında full kalır. Fen ve sosyal için de söyledim. Hani her hafta birer saat ekleyin. Sosyal bitirirsiniz. Bir ay sonra da ay sonunda da check yapın. Kontrol edin. Bir de, birer test çözün. Fen için de dediğim gibi hani bir gün boş bırakırsınız veya aralarda 3 gün koyarsınız dersleri günlük 2'şer saat bitirebilirsiniz hani. Bunları yazın çok rahat bitirebilecek konular var içinde TYT'de. Evet, en güzel soru bu herhalde sanırsam. Ders çalışıyorum ama verim alamıyorum. Ya bu soru ben de ilk başlarda böyleydim. Ne zaman verim almaya başladım? Soracak olursanız hani bir kere telefonla, bilgisayarla hani sosyal medyada aranızdaki bağların hepsini kesin. Pomodoro tekniği var biliyorsunuz. Ben onu 40 dakika falan yapıyordum veya ben telefonumla kronometreyi başlatıyordum. Sadece derse odaklanıyordum. 1 saat falan bırakmıyordum. 1 saat sonra da 20 dakika veya 15 dakika bir ara veriyordum. Ama mutlaka bir kalkıp yürüyün. İsterseniz pomodoro da yapabilirsiniz. Yani benim için sıkıntı yok. Ben, pomodoro bana biraz kısa geliyordu. O yüzden ben 1 saate falan çekiyordum. Zaten YKS son gün kala adlı videomu izlerseniz. Arada hani 3 saat böyle oturup çalışmıştım var. Hani kronometre fotoğrafları vardı orada. Bazılar 3 saat, bazıları 2,5 saat falan onlar var. Oradan görebilirsiniz. Hani o 2,5-3 saat aralıklar. Onlar tam bir oturmuşum, başlatmışım. Hiç bitirmeden 2,5 saat çalışmışım. Bazıları deneme şeyleri, diğerleri de ders çalışma şeyleri, süreleri. Soruya yanıt ve doğru düzgün. Hani verim almak için Pomodoro tekniği yapabilirsin. Ama derin gibi hani şeylerin hepsinden uzaklar. Bilgisayardan şeydenmiş aklını Aklın tamamen ders olsun. Derse konsantre olursan verim alacaksındır buna eminim. 8. Soru. Bu da güzel bir soru. Biyolojiye nasıl çalışılmalı? Biyolojiye ben kendi adıma nasıl çalıştığımı size söyleyeyim. Biyolojide, biyolojiye ilk önce konu çalışarak üstüne test çözerek çalışın. Biyolojide her hafta işlediğiniz konulardan testler çözün. Mesela bu hafta ben şu konuları işlerim. Bu konulardan ayrıyeten ek test çözün mutlaka. Aksi takdirde unutacaksınız. Ciddi anlamda unutacaksınız. Biyoloji nankör o konuda. Hani Çözmeyince, test çözmeyince unutuyorsunuz. Günde kaç saatler çalışmak daha verimli olur demiş arkadaşımız. Yani bunu şu an yaz aylarında günlük... 3-4 saat veya 5 saat, 5 saate kadar çıkabilirsiniz. Ama çok yormayın kendinizi. Ben mesela son İYK Session'un 50 gün kala videomda günlük 10 saate kadar çıkmıştım. Siz şimdi başlamayın öyle. Öyle başlarsanız tökezlersiniz. Emin onu tökezlersiniz. Hani sıkılırsınız. Son günlerde bunu yapın ki, hani orada benim son 50 gün kala yaptığım şey tüm son enerjimi vermekte. Son enerjimi vererek ben girdim sana. Hani son elinden geldiğince çabaladım öyle o kadar çalıştım hani şimdi günlük 8-9 saat çalışmanın bir manası yok yorulacaksınız İleride yorulacaksınız emin olun yani çünkü uzun bir maratona giriyoruz kısa bir maraton değil o yüzden kendinizi çok yormayın günlük 5 saat ideal benim için yani sizler için de ideal olsun bu süre çünkü bunun üstüne daha fazla süre eklemek çok fazla söylemek. 8-9 saat dediğim gibi onlar çok şu an onun ciddi mi çok yazın tadını çıkarın. Biraz kendinize de zaman ayırın. Mutlaka kendinize zaman ayırın yoksa sıkıntı oluyor. Sıfırlandır çalışma programı bunun için dediğim gibi ayrıten bir video çekmeyi düşünüyorum. MF'ler derece yani sayısal derece istiyorsa sosyal ne zaman çalışmalı dediğim gibi sosyali her hafta birer ders ekleyerek bu yazın bitirebilirsiniz. Yıl içinde de sadece telç ederek unuttuklarınızı yenileyebilirsiniz. Çok hal olur yani sosyal. Son sorumuza geliyoruz. Kimya ve fizikte bayağı zorlanıyorum ne yapabilirim? Kimya ve fizik biraz yani Soru çözümü isteyen bir ders bunlar. Biyolojide hani konu çalışıp soru çözebilirsin ama burada bunlarda mutlaka örnek soru çözümleri izleyin. Youtube, YouTube kanal önerilerinde de bulun. Ben niye konuşamıyorum? <gülüyor> bir aksili çıkmasa Youtube kanal önerilerinde de bulunacağım. Hani matematiktir, kimyadır, fen kısımlarıdır işte. Sosyal içinde birkaç güzel kanallar var bildiğim. Onları size öneririm eğer isterseniz. Yani kimya ve fizikte soru, örnek soru çözümü mutlaka izlemen lazım. Konuyu çok iyi hakim olman lazım. Fizik zaten THT'de yorum istiyor ama konuya hakim olmayınca yorum yapamıyorsun. Sıkıntı o. Konuya hakim olacaksın. Örnek soru çözümü izleyeceksin. Sonra kitaptan soru çözmeye çalışacaksın. çözdüğünü çözeceksin. Çözemediğini de mutlaka ama mutlaka çözümlerini izleyeceksin. Çözümlerini izlemeyince o sorunun sana bir getirisi olmuyor. Yani mutlaka çözümleri izleyin. 12 sorunun 12'sine de güzel cevaplar verdiğimi umuyorum. Umarım herkesin işine yaramıştır. Soruları gönderdiğiniz için teşekkür ederim bu arkadaşlara. Sizin de sorularınız olsa yorum kısmına bekliyorum. Elimden, gel, elimden geldiğince yardımcı olurum sizlere de. Sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.